Arkadaşlar merhaba, cari hesap ve sermaye hesabı birbirlerinin niçin dengeliyor? Dilerseniz bunun mantığını anlamaya çalışalım şimdi. Buraya Amerika'ya ait 2007 yılı cari hesap ve sermaye hesaplarının basitleştirilmiş hallerini yazdım. Şimdi satır satır ilerleyip her birinin ne anlama geldiğini ele alacağız. Sonra büyük resme bakıp Amerikan dolarının nasıl el değiştirdiğini inceleyeceğiz. Şimdi Cari hesabın ilk satırında dış ticaret dengesinin veya şöyle diyelim burada bir dış ticaret açığı var ve Amerika'nın ithalatı, ihracatının çok üstünde. Net miktarı düşünürsek madem biz bir şeyler ithal ediyoruz, bu şeyler için yabancılara belli bir ödeme yapmamız lazım. Yani burada paranın dışı akışı söz konusu ve bu cari hesaptaki en büyük meblağ cari hesabın çok büyük bir kısmını bu oluşturuyor. Buradaki 95,7 milyar bize şunu söylüyor. 2007 yılında Amerikalıların yurt dışında sahip oldukları varlıklardan elde ettikleri gelir, yabancıların Amerika'da sahip olduğu varlıklardan elde ettikleri gelirden 95,7 milyar dolar fazlaymış. Yani bu gelirler sayesinde, içe doğru net bir fon akışı var. Ancak Amerika ne yapıyor? Diğer ülkelere bundan fazlasını dağıtıyor. Bunun nedeni, Amerika hükümetinin verdiği maddi destekler olabileceği gibi, Amerika vatandaşlarının diğer ülkelerdeki yakınlarına gönderdikleri paralar da olabilir. Veya yardım kampanyalarına yaptıkları bağışlar da olabilir. Ancak sonuçta en baskın olan şey, Dış ticaret dengesidir Cari hesaba şöyle kabaca bir bakınca, özellikle de dış ticaret dengesine odaklanınca Şunu görüyoruz arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'ne giren Yazayım, evet burası Amerika olsun, burası da diğer ülkeler Arkadaşlar, bu tablo bize şunu anlatıyor Amerika bir sürü şey alıyor ve bu şeylerin parasını ödüyor Ayrıca net yatırım gelirlerinin biraz fazlasını da karşılıksız olarak veriyor. O halde diğer ülkelere giden net para, burada diğer ülkelere giden net para Amerikan parasıyla 710,8 milyar dolardır. Evet neymiş 710,8 milyar Amerikan doları. Ancak biz şunu biliyoruz ki, her şey bundan ibaret değil, bir de varlıkların el değiştirmesinden doğan para aktarımları söz konusu. Şimdi sermaye hesabının ilk iki satırına yoğunlaşalım. Peki bunlar nedir diyeceksiniz? Bunlar yabancıların Amerika'da satın aldığı varlıklar ve Amerika'nın diğer ülkelerde satın aldığı varlıklardır. Çoğu zaman sermaye hesabı dendiğinde sadece bu iki satır kastedilir. Halbuki teknik olarak sermaye hesabı bu 3 satırdan oluşuyor. Peki ayrım nasıl yapılıyor? O da şöyle yapılıyor arkadaşlar. Bu ikisi sermaye hesabının dar tanımıdır. Geniş tanımında ise bu 3 satırın tamamı söz konusu. Biz şimdilik sadece bu ilk iki satıra bakacağız. Evet. Yabancıların Amerika'dan satın aldığı varlıklar ve Amerika'nın diğer ülkelerde satın aldığı varlıklar diyoruz. Görüyoruz ki yabancıların Amerika'da satın aldığı varlıklar, Amerikalıların diğer ülkelerde satın aldığı varlıklardan çok daha fazla. Bunun net karşılığını hesaplayabiliriz. Şimdi dilerseniz hesap makinemizi çıkartalım. Evet, net miktarı hesaplıyoruz. Bakalım, yabancılar Amerika'dan 2 trilyon değerinde varlık satın almış, bu içe doğru bir akıştır arkadaşlar. Çünkü gayrimenkul ise senedi falan satın almak için bize bir ödeme yapmaları lazım. Ancak Amerikalılar da borç durmamış bu parayı dövize çevirerek yabancılardan yaklaşık 1,3 trilyon dolar değerinde varlık satın almış. Bu da dışa doğru bir akıştır. Şimdi biz bu ikisini birbirinden çıkartıyoruz, 1289,5 İlk iki satırın net değerini hesapladığımızda 768,2 milyar dolar sonucuna ulaşıyoruz Bunu şöyle düşünebiliriz Net olarak yabancıların Amerika'da satın aldığı varlıkların değeri 768,2 milyar dolardır Şöyle yazalım, evet şöyle Yabancılar Amerika'dan varlık satın alıyor, karşılığında Amerikalılar 768,2 milyar para elde ediyor. Burada ilginç bir durum var. Amerikalılar bu kadar parayı diğer ülkelere ödüyor ve bu parayla genelde bir şeyler satın alıyorlar. Bir kısmını karşılıksız olarak verseler de büyük kısmıyla bir şeyler satın alıyorlar. Yani 710,8 milyar dolar. Ancak baktığımız zaman Amerika varlıklarını satın alan yabancılardan gelen para bundan daha fazla, burada tabi akla ilginç bir soru geliyor, peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Giren para çıkan paradan nasıl daha fazla olabiliyor? Yabancıların Amerika'ya getirdiği paranın, Amerikalıların diğer ülkelere götürdüğü paradan daha fazla olabilmesi için, öncelikle yabancıların yığınla paraya sahip olması lazım. Demek ki yabancıların başta bir yığın parası vardı. Mesela onlar merkez bankalarında yığınla dolar rezerve bulunduruyorlardı. Belki ayrıntılara girecek kadar vaktimiz olur. Şöyle düşünün arkadaşlar dünyanın geri kalanında bir yığın dolar var ve bizim onlara verdiğimiz paradan daha fazlasını onların bize verebilmesi için dolar rezervlerinden yemeleri gerek. Rezervlerinden peki ne kadar yiyecekler? Bu ikisi arasındaki fark kadar. Peki bakalım bu fark neymiş? Şimdi biz, evet bu onların bize ödediği para, biz de onlara belli bir miktar ödüyoruz. Bunun nedeni büyük oranda dış ticaret açığıdır. Genelleştirerek cari açıkta diyebiliriz buna. Ödediğimiz miktar 710,8 milyar dolar, demek ki onların bize ödediği net para 57,4 milyarmış Bu farkı telafi etmek için de rezervlerinden 57,4 milyar dolar kullanmaları gerekiyor İşte bu satır bize bunu anlatıyor Bu arada diğer videolarda da ara ara belirttiğim gibi küçük bir hatırlatma da şimdi yapayım 57,5 diyorum ama hesap makinesinde 57,4 görüyorsunuz. Şaşırmayın arkadaşlar, bu nokta ve virgülün evrensel kullanımıyla Türkiye'deki kullanımının farklılık göstermesinden kaynaklanıyor. Gerçi artık birçok yerde nokta olarak kullanıldığını da görebilirsiniz. Ancak ben kafanız karışmasın diye tekrarlamış olayım. Neyse, şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet, ne diyorduk? Evet, yabancıların rezervleri 57,4 milyar dolar azalıyor. Yazayım, bu net, bunu resmi yabancı rezervlerdeki net değişim olarak düşünebilirsiniz. Çoğunlukla bu diğer devletlerin merkez bankalarını ilgilendirir. Bir miktar dolarları vardır ve bir nedenle bu paranın bir kısmını döviz piyasasında kullanırlar. Bunun en önemli nedeni, kendi vatandaşlarının Amerikan varlıklarını satın alabilmesini sağlamaktır. Yani bir şekilde Amerika'ya para aktarabilmelerini mümkün kılmaktır. Ayrıca bu ayrıntılı olarak da inceleyeceğiz ancak söyleyeyim yine de döviz kurlarını çok da fazla etkilemez. Bu ikisinin birbirini dengelemesinin nedeni de budur işte. Aralarındaki herhangi bir fark... Cari hesap dengesiyle sermaye hesabı dengesinin dar tanımı arasındaki herhangi bir fark rezervlerde bir değişime yol açıyor. Bu örnekte, Amerika'ya gönderilen net dolar miktarı daha büyük, demek ki dünyanın bir yerinde birilerinin dolar yığını 57,4 milyar kadar azalıyor. İlerleyen videolarda da, Merkez Bankalarından ve dolar rezervlerinden bol bol bahsedeceğiz. Hatta George Soros'un adeta kumar oynayarak bir sürü para kazanması gibi biz de bazı ilginç şeylere değineceğiz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın.